Çölde uzun süre yürüyerek bitap düşüp susuz kalanlar neden serap görürler? Bu serap görmenin bir açıklaması var mı? Evet var. Ben dün serap gördüm mesela. Hocam Ankara'dan İstanbul'a geliyordum ama <gülüyor> bunun için bitap düşmenize gerek yok. Şimdi serap dediğimiz miraj olayı aslında bir optik yanılsama. Bitap düşmelerle de çok bir alakası yok. Hatta susuzlukla da alakası yok. Ben gayet güzel. Hatta su içiyordum o sırada. Çok komik bir durum gerçekten. Otoyolda giderken de görmüşsünüzdür. Sıcak havalarda bir zeminden su buharlaşması olurken evet. orada bir buhar yolu.

Onun olur. O da ışığı farklı bir şekilde kırar. Havuzun yüzeyinin ışığı kırması gibi bir etki yarattığı için de o bizim gözümüze o düzleminde sanki bir su birikintisi ya da ıslaklık varmış gibi bir görüntü verir. Çölde olan da genellikle bu yani tab düşmeseniz bile o çuğunun kızgın kumlarından hiç su olmasa bile buharlaşan gene bir su var orada. Onun yarattığı bir kırılma etkisi aslında. Tabii çölde tecrübeli insanlar asla buna düşmezler. Yani otoyolda gidenler de, çok seyahat edenler de buna alışıktır. Bu biraz çöl acemilerinin düştüğü. Aha orada su var galiba

falan gibi. Şöyle öyle gölün bulunduğu bir yer değildir. Ya adı üstünde biri çöl, biri göl yani Birbirinden farklı. Dolayısıyla tamamen bir optik yalnız ama susuzluk sırasında görülen başka şeyler var. Yani dehidratasyon, vücudunuz çok su kaybederse konfüzyon yani kafa karışıklığı başlar ve işte halüsinasyonlar, sesler, çınlamalar bu tip şeyler çok fazla görülür ama serabın onunla bir alakası yok. Hocam bir videoda suyun ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik. Aslında gündelik hayatta da ne kadar yani fizyolojik süreliği devam ettirebilmek için süreliği küçük olur.

Konuşamadım yine. Bugün yine bu şekildeyim. Hazal yazarmış gibi konuşuyor gerçekten. Bazı kelimelerini anlamıyorum mesela. <gülüyor> Yazarken de anlamıyorum yazdıklar. Ama ya anlamı olan kelime. <gülüyor> evet, sürerlilik güzel oldu bu. Nur sürer'e buradan sevgiler gönderiyorum. O zaman yeni soruyla devam ediyorum. Kısa ve öz oldu bu

biz tamam. çok alışık değiliz de hocam bu kadar. Ne <gülüyor> yapayım yani serap bu kadar. Orada bütün seraplara da selam ediyoruz bugün Adil'in gibi. Selam iyi geceler. Ee, hocam Yusuf sormuş Yusuf Bey uyurken çalmaya başlayan alarm müziği ya da bize seslenen insanların seslerini beynimiz nasıl hemen oluyor da rüyanın bir parçası haline getiriyor.

Bak, bu güzel bu çok sorarım. güzel bir film Evet. Orada çok paradoksal bir durum var. var Uyandığımda sordun, onu yani. bir şey yapalım, çizelim En azından soruyorum da kayıtlara geçsin. Şimdi biz uykuda belirli dönemler evreler geçiriz. Uyku evre evredir. İşte dört evresi vardır. Önce derinleşir, sonra yüzeye çıkar, sonra tekrar Hı. derinleşir. Yüzeye çıktığı yerlerde rem uykusu diye bir dönem var. O rem uykusu bizim beynin tamiratının yapıldığı, i̇şte böyle bedenimizin felç gibi gevşedi ama gözlerimizin fildir fildir döndüğü bir aralık. Teori yok ki genellikle rüyalarımızı rem aralığında görürüz. Şimdi bu cepte Ama rem aralığının bir özelliği

var. Dış algılara oldukça kapalı. Yani beyin tamamen kendi içine kapanıyor çünkü orada iç işleriyle uğraşıyor. Bu arada vücuda sinyal göndermeyi de öyle bir kesiyor ki işte o yüzden kaslarımız falan aşırı gevşiyor. O yüzden bu uykuya paradoksal uyku deniyor. Yani vücut çok gevşek ama beyin çok aktif olduğu için. Fakat daha da paradoksal, açmazlı bir şekilde eğer saat çalmadan uyanıyorsak ya da dışsal bir birisi bizi dürterek falan uyanmıyorsak sabah kendi kendine uyandığımız o son anlar genellikle sabahki son REM dönemine denk geliyor. Yani REM dönemi

uyanıyoruz genellikle. Bu ilgin çünkü normalde REM'de insanı uyandırmak daha zor. Ve o REM döneminde, son REM döneminde bir şey oluyor, bir geçişkenlik oluyor ve insanlar orada o derin REM uykusu halinden uyanıklığa doğru bir kayış yaşıyorlar tabiri caizse. Şimdi tam bu sırada beynin bir uyumadan hemen önceki modu vardır, bir alfa modu. Beyin dalgaları çok yavaşlar, algılar yarı açıktır. Yani tam dışarıda ne olduğunu tam bilmezsin. Bilirsiniz onu böyle kafanın güzel olduğu saatler. Ondan sonra zaten çukura düşer gibi bir uykuya girersin normal şartlarda. Bu işte birinci, ikinci, üçüncü

Der. Uyanırken de bu REM uykusundan önce böyle bir faza geçmemiz gerekiyor. Çünkü direkt tak diye uyanık tuhaf olurdu. Çünkü REM'de vücudumuz kilit halinde falan ya. Hatta bu daha evvel bir da bahsetmiştim.

REM uykusunda algı açılır da beden kiri de açılmaz ise bu kara basan dediğimiz sıkıntılara benzer şeyler yaşanıyor. işte insan böyle görüşüne bir şey oturmuş, hareket edemiyormuş gibi falan hissediyor. Ondan oluyor. Biraz o bir uyku bozukluğu. Ama normal uykuda uyanırken o REM yavaşça önce o alfa moduna doğru bir geçişim yaşıyor. İşte tam o sırada algılar yarı açılmaya başlıyor. Bu arada REM döneminde olduğu için muhtemelen sıklıkla rüya görüyor olma ihtimali yüksek. O rüyayı zihnine devam ettirmeye çalışırken yandan gelen algılarla bilmem nelerle o rüyanın

içerisinde bir şeyler katarak yorumunu değiştiriyorsun. Yani dışarıdan gelen duysal uyaranlar rüyana katılmaya başlıyor. Şimdi bu her zaman olan bir şey değil. Dışarıda böyle işte belirgin bir uyaran varsa onu alıyorsun falan ama bence bize bir şey söylüyor. Sabah uyandığımız saat ve nasıl uyandığımız çok önemli bir şey.

Çünkü güne başlangıç anının o an düşsüz gözünüzü açıyorsunuz. İlk zihninizdeki imaj en son ne yaşadıysanız o. Genellikle toplu taşıma araçlarında orada burada sabahları erken saatte işe giden insanların yüzünde bir asık ifade olur sıklıkla. Bilmem dikkat ettiniz mi? Ben bunu bir çalışmam yok ama büyük oranda saat veya alarmla uyanma fenomenine bağlıyorum. Çünkü ne zaman ki o böyle car diye bir alarmla böyle sabahın köründe bir zıplıyorsun ya zaten

Uyku halindesin, yavaş yavaş uyanmak için kortizol olmanı yavaş yavaş pompalanmaya başlamış yani belli ki yataktan kalkmak gibi, uyanmak gibi stresli bir sürece gireceksin. Bir de onun üzerine gerçekten bazıları kolay uyanamadığı için panik yaratıcı ziller falan kullanıyorlar. Benim telefonda da böyle kan kank kank diye bir şey vardı, valla her zaman nükleer saldırı oluyor falan diye uyandım. Sonra baktım tansiyonum mansiyonum zıpladı değiştirdim onu. Şimdi çalıyor? Pliny'nin bir şarkısı çalıyor. ama ha, yok Handmade Steeds değiştirdim. Başka bir şey koydum şimdi şarkının ismini hatırlamıyorum. Daha yumuşak bir şeyle uyandığın zaman bir kere güne daha

başlıyorsunuz. Doğal ortama gidelim, diyelim ki bir mağarada, çayırda bayırda hani bir doğal ortamda uyuduğunuzu düşünün. Çalar saat falan da yok, sabah mesai de yok zaten. Sabah uyanmadan önce son uykusunda uyanıklığa gidiyorsunuz ya etraftan ne duyuyorsunuz? Cik cik, vik vik, hışır hışır, fış, fış.

<gülüyor> onlarla uyandığınızı düşünün. Bak nasıl tatlı bir uyanış. Fabrika ayarlarına uygun uyanış. Bir de hocam gün ışığıyla uyanıyorsunuz. Tabii ki. Zaten o işte gün yani... Normal uyanma saatimiz zaten günle evet. beraber. Onunla beraber bir de böyle doğal ortam seslerini düşünün. Birkaç kere denedim. Özellikle Artvin'de köydeyken gençliğimde böyle çok uyanırdım. Tabii o zaman kıymetini çok bilememişiz ama hakikaten sabah kalkışınız, güne başlayışınız, sabahki Değişim. kafanızın çalışma prensibi düşünme şekliniz baştan aşağı değişiyor. O yüzden lütfen sabah uyanma biçiminizi küçümsemeyin. Hazır burada gel

demişken bu şeyi ortaya gole çevireyim. Sabah halim Selim uyanalım. En güzel bir hatırlatayım. Sabah saat kurmadan uyandığınız, hmm. telefondan alarm ayarlamadan uyandığınız uykudur. Eğer siz bir şey çarptı zorunda zorundaysanız yetersiz uyuyorsunuzdur. Onun altını bir daha çizerim burada. Ama sabah illaki bir şeyle uyanmanız gerekiyorsa

Lütfen yumuşak halimselim bir müzik mümkünse doğal seslerle, doğal sesleri taklit eden bir şeyler bulun. Sabah erken kalkacağım, işe erken gitmem lazım. O yüzden mecbur alarm kuracağım diyorsanız gözünüzü seveyim akşam erken yatın. O diziyi YouTube'dan izlersiniz. Başka zaman yaparsınız. Yani gece uykumuzda lütfen. Dikkat edin. Hocam şeyi de bağlayalım. E, bu sesleri rüyamıza neden...

Hani entegre ediyoruz, nasıl oluyor diye. Aslında vücut o sırada Hı. uyumaya devam etmeye çalışıyor. Evet. Uykudan için... işte orayı tam ha. söylemedim doğru. Uykudan, uykudan uyanıklığa çıkarken REM uykusu rüyanın görüldüğü yer. Uyanıyorsunuz ama o genellikle senaryoyu da beyin devam ettiriyor arkadan. Hı. Yani zihinsel geçiş sırasında çünkü rüya dediğim şey beyin hafıza taramalarına bir anlam vermeye çalışıyor. Ha şu oldu demek ki yani uçalım kaçalım falan filan gibi bir senaryo yazıyor orada. O senaryonun içerisinde dışarıdan bir takım tanıdık unsurlar girince uyanıklığa bir geçiyorsunuz. Az önce rüyanızda olan şey başınıza

geliyor. Bir kılıç saplanması rüyası. Şurama şunu böğürüme derler ya bizimde böğürüme. böğürüme bir kılıç saplanmıştı yani rüyamda ama ya böyle hareket ettikçe çok acıyor bilmem ne falan. Uyandığım anda tabletim gece yatakta uyurken yatakta kalmış ve hakikaten böğürüme girmiş. Mesela tablet batıyormuş gerçekten. Uyandım ve gözümü açtım Allah'ım gerçekten acaba gerçekten kılıç mı yedim falan? <gülüyor> Tabletmiş çok Devam rahat ama.

Yedi Sekiz, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.

Hocam ben şey bir dönem alarmında böyle zil sesleriyle böyle başlıyordu ve sanırım o ilk alışmaya alarma alışmaya başladığım şu şey bir ağır, ağır giriyor sesler hani ve şey rüyamda kilise çanları ondan sonra hep birlikte o kilise çanı takip hani evet. o sesleri takip etme hali şimdi devam ederdi yani. benim gerçekten Hı. çok merak ettim hocam siz onları ararken bir iki yorum geldi onları Hadi söyleyeyim bugün bakayım. dediğim gibi sıkı takip ediyorum yorumları Pınar Hanım demiş ki yeni bir saat üretmişler gün ışığını taklit ederek kademeli olarak arttırarak uyandırıyor

insanları sessiz bir şekilde ilginçmiş Aha. perdeleri açma etkisi gibi Bak, çalışıyormuş Mikrofona vereyim bu şeymiş bu telefonun uyandırma servisinde otomatik olan bir şeymiş duyuyorsunuzdur çünkü mikrofona yakın tutuyorum beni direkt ponçik yani. ponçik bir şekilde uyaracaksın evet, rahat rahat Kral Sami yüzünü buruşturdu hiç sevmedi bunu Evet, evet Fazla mi? bu. mikrofondan bu arada bayağı bir bugün tabi misafirimiz var

Hayır, kral Yok. <gülüyor> Kimse göremiyor ama biz... <gülüyor> Kamera çeviriyoruz. <gülüyor> Hocam ben de iklim edeyim. Ben sabah alarmımı evin en uzak köşesine koyuyorum. Evet bu da bir taktik. Ben i̇şte de öbür bu. Birbirim. Yalnız bu, sen bunu anlattığında, şimdi burada sevgili babama selam ediyorum. Bir ara evin içine 4 tane çalar saat kuruyordu. Birini kapatıp yatıyor sonra gidip öbürünü kapatıyor, sonra öbürünü kapatıyordu falan. O uyanana kadar hepimiz uyanmış oluyorduk zaten.

Yani o iyi bir seçenekti. Gel sabah spor oluyor ama git gel git gel. Hocam o neyse. O zor ya. O Hiç alarm yok. sesleri gerçekten insan sınırlı.